Hepinize merhaba Teknoloji Oku izleyenleri ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle 3 farklı mouse inceleyeceğiz ve bunların performanslarına bakacağız. Gördüğünüz üzere 2 tane SteelSeries, bir tane de Logitech Mouse var. G102. 2 tane SteelSeries, Arox 3. Bir tanesi kablolu, bir tanesi de wireless. Buradaki bu gördüğünüz mouselardan hepsi RGB ve fiyatları. Bu 150 TL, bu 650 TL, bu da 1000 TL olarak geçiyor. Ee, bu mouse'un özelliği DPI ayarlanma ve kendi uygulamaları var. Bu mouse'un da var. Bu mouse'un da var. Hepsinin kendi uygulamaları var. 3 tane oyuncu mouse'u. Şimdi robloxta birkaç şey yapacağız. Bu ve buradan karakterimizi ayarladıktan sonra şu an Adopt Me'deyiz. Roblox'ta bilinen güzel oyunlardan bir tanesi. Şu an güzel bir şekilde çalışıyor. Mouse falan böyle. Şimdi böyle mouse'un nasıl olduğunu göstereceğim size. Mouse şans süper bir şekilde çalışıyor. Ekran kaydım olarak böyle görev verdi bize ona gidelim. Adopt Me'yi bilmiyorsanız da Roblox'ta Adopt Me yazarak oynayabilirsiniz. Şu an SteelSeries'in kablolu mouse'unu deniyoruz. Gördüğünüz üzere ışıkları ve ortada DPI ayarı. Şimdi girdik. Burada başka insanlar var. Filan. Güzel. Böyle. Şurada bir tane adam var. Ağaçlık yerler. Böyle. Güzel. Şimdi bunu söküp kablosuz wireless mouse'a geçelim. Arkadaşlar wireless mouse'umuzu bağladık. Bu mouse'ların ikisi de delikli mouse. Delikli mouse seviyorsanız tercih edilebilen mouse'lardan bir tanesi. Vay bu daha iyi çalışıyor sanki. Tabii bunun fiyatı 1000 lira diğerinin ki 650 lira. O yüzden daha iyi çalışması biraz normalde olabilir. Şimdi bir tane yere girdik güzel pet yerine girdik böyle petler var adam bize bir şey dedi diyor. böyle burada pet alma yerleri güzel oyunu açıkçası Adobe Yani roblox oynayanların çoğu beğenilen bir oyun deneyebilirsiniz sonra masum gördüğünüz üzere ışık kendi uygulaması da var sonra burada dpi yeri. Tekerliğim. Tekerliğinin de özelliği böyle. Böyle hızlı bir mouse. Şimdi de G102 Logitech mouse'umuza geçeceğiz. Bunun kablosu gördüğünüz üzere örgü değil. Diğerlerinki örgü. tabii bu wireless. Bu örgü. Örgüyü mü daha çok seviyorsunuz? Böyle mi daha çok seviyorsunuz? Onu bilemem. Bu da benim tercih ettiğim en ucuz fiyat performans olarak güzel Mouselardan biri. Şimdi bunu takalım. Şöyle. Şurada bir tane girişim var. Tak tak. Bu da ışıklı. Güzel bir Mouse Kalın. Bunda delik yok. Bir de Mouse tekerliği diğerlerinden farklı. Böyle. Güzel bir Mouse tekerliği. Burunda da DPI tuşu. Ve Logitech'in her zamanki logosu. Arkadaşlar birisi train attık, kabul edelim. Ha şimdi istemiyormuş. Böyle devam edelim. Ooy bu mouse güzel, hızlı mouse. Bence daha demin ki kablosu disseristen güzel gibi. Tabi o da çok iyi bir mouse. Ama fiyat performans olarak bence en iyi. Mouse'lardan birisi. Logitech'in kendi mouse'u. Böyle tam mouse elime oturuyor. Gördüğünüz üzere böyle. Güzel bir yapıya sahip. Diğerlerinde şu, şu şekildeydi. Biraz daha küçük. Bu daha kalın normal mouse'lara benziyor. Ve devam edelim. Burada adamın treni var. Trene binelim mi? Hop hop hop. Hop. Space tuşu çıkmış. <gülüyor> Space tuşu. Böyle ama basınca. Alayım. Hop koşuyoruz. Bir tane yanımızda yumurta var. Böyle, böyle bakalım bir de. bir de. park var. Parka gidelim. Hop. Parka geldik. Parkta zıplayalım. Şu an bu avcı hiç ata gitmedi ve daha deminkilerden hemen çalıştırma avcı. Güzel bence dev karşılaştırmıyorum çünkü bunun fiyatı 1000 lira. Ama bu da 100 lira olarak iyi bir mouse. Tabii ki bunların ikisi de daha iyi de. Ben bunu beğendim açıkçası. Çünkü bu da güzel bir mouse. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte üç farklı mouse inceledik. 3 tane güzel oyuncu mouse'u inceledik. Hangisini daha çok beğendim derseniz bunu fiyat performansı olarak en çok bunu beğendim. Tabii en iyi kaliteyi tabii ki de 1000 lira olduğu için city series'te alıyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.